Evet arkadaşlar geldik 3. videomuza sonuna kadar izleyin en sonunda da bir formülümüz var bu şimdi anlatacağım 3. formülden sonra 5-1-2019 cumartesi arkadaşlar maçlarımız aynı zaten maçlarımızı seçtiğimiz maçların kombinasyonlarını yapıyoruz şimdi ilk 2 videomuzda 2 ihtimalleri oynamıştık bir tanesi %1 tutma ihtimali vardı çünkü 3 üç ihtimal içinde oynadık İkincisi %70. Bu tabi biraz daha şansa kalıyor. Bunların ganyanları yüksek. Çünkü ilk yarı ikinci yarı oynuyoruz arkadaşlar burada. Şimdi bunu aynısını oynayabilirsiniz. Ama eğer ilk yarı ikinci yarı oynuyorsanız arkadaşlar ben size burada nasıl kombinasyonu kuracağınızı anlatıyorum. Bunu oynamak zorunda değilsiniz. Eğer oynarsanız da iki tane daha maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Banko maç ekleyeceksiniz. Alacağınız para katlanacak. 18 kupon var burada. 3 misil bile yapsanız alacağınız para 5-6'ya katlar arkadaşlar. 2 maçınız tuttuğunda buraya ekleyeceğiniz. Bunları tutma ihtimali var. Şimdi 189 185 ve 188'i seçtik. 189 ve 185 arkadaşlar bunlar Ganyan'lara hemen hemen aynı. Mesela 2-40, 2-40 30-2-40, 2-30 3-2-40. Yani ortada olan maçlar Ganyan olarak arkadaşlar 2 maçı öyle seçtik. Diğer maçı da yine öyle seçtik. Alt üst seçtik. Yani 6 161 70 civarında olacak ki bu 3'ünü çarptığınızda gayen yüksek olsun. Şimdi bunlar ilk yere ikinci yer olduğu için arkadaşlar burada nereden baksanız eee bunun bir tanesi tuttuğunda 3 x 3 15 16 gan var. Siz buraya mesela bir ilk yer, ikinci yere ya da banko maşeklediğinize 25 30 gan olsa, 3 bisti olsa dünyanın parasını alırsınız arkadaşlar. 90 olur. 270 sıra para alırsınız aşağı yukarı. Şimdi bakın 189 birinci satıra bakın en yukarıya 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a 3 ihtimal oynadık. Şimdi 189 0'dan 1'e 189 0'dan 1'e 189 0'dan 1'e 3 tane yan yana birinci satıra yazdık. Devamında 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye verdiğimiz 3 şansı yazıyoruz. Altta birinci satır devamında 189'da 0'dan 0'a 0'dan 0'a 0'dan 0'a yazdık. İkinci satıra geldik arkadaşlar. 185'e yine 3 ihtimal verdik. Yukarıda bakın. 2. satıra 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a 185 numaralı maça yazdık. 2. satırın devamını hemen üste bakın. 185 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a birer tane yazıyoruz. 2. satırın devamına 0'dan 1'e yine 185, 0'dan 1'e, 0'dan 2'ye, 0'dan 0'a yazıyoruz. 3. satıra geçiyoruz. Üste devam edin. Bakın 3. satır 188. 2 ihtimal oynuyoruz. Ya, alt üst. Önce bu 9 kupon'a komple alt yazıyoruz arkadaşlar. Bakın 188. komple alt yazdık. Şimdi arkadaşlar 2. E, 9 kupon'a geçiyorum. Bakın yine maçlarımız aynı gördüğünüz gibi 189, 185, 188. Sadece 188 alt yazmıştık. Burada üst yazacağız komple. Şimdi birinci satıra bakın yukarıda. 189'a ne demiştik? 3 ihtimal demiştik. 0'dan 1'e 0'dan 1'e 0'dan 1'e yan yana 3 tane. Yan yana 189'a 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye. Yan yana 6'a geçindik birinci satıra. 189'a 0'dan 0'a 0'dan 0'a 0'dan 0'a. Yani biraz önce yaptığınız 9 kuponun 2 maçı aynen aynı. 185 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a. Aynen devamında yine var birer tane ikinci satır. Altta ikinci satıra indiğinizde yine 3 ihtimal. Sıfırdan 1'e, sıfırdan 2'ye, sıfırdan 0'a yine aynısını yazıyoruz. Birer tane. Şimdi biraz önce 188'e alt demiştik. Burada da 188'e komple üst diyoruz arkadaşlar. Şimdi burası komple e, yukarıdan aşağı birinci kupon, ikinci kupon diye gidiyor. Hepsi birer tane kupon. 9, 9, 18 kupon. 3 misli yapsanız 3 kere 8, 24, 5, 54 yapar. Şimdi vereceğiniz para 3 misli yaptığınız 54 lira. Şimdi ben size burada yaklaşık olarak... 3 kür 15 kanyan var arkadaşlar. Burada bunun bir tanesi tuttuğunda. Şimdi siz buraya iki tane maç eklediniz. Diyelim ki ilk yarı ikinci yer eklediniz. Takip ettiğiniz takımları alacağınızı düşündüğünüz takımları. Yine ortalaması 3 ganyan olsa 3 kür 3 Burada da 15 kanyan var. 15 çarpı 9 arkadaşlar. Bir sürü ganyan yapıyor. 3 mi siz yazsanız 200-300-400 lira bile alma şansınız var. Şimdi bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. E, devamında da az kazan öz kazan. E, formülünü şimdi söyleyeceğim. Şimdi ben e, her e, videomda bir önceki tuttuysa onu anlatıyorum. Birinci videomda e, %100 tutma üç şans. ikinci videomda %70 tutma şans. Bu da tabi şansınıza kalıyor. Bu ilk yer ikinci yer biraz zor tutar ama tutarsa da aldığınız parayı fazla fazla kazanırsınız. Şimdi diğer videomuzun devamına geçelim. Az kazan öz kazan videosu arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan sürekli kazan formülü bu.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 Şimdi en tepeye bakın. En tepede arkadaşlar 1 120 maç attım mesela. 121. maç, 122. maç diye koydum arkadaşlar. Şimdi orada 120. maç 2 30 2 30 121. maç 240 40 3 2 -40 ve 122 üst, 124 üst dedim arkadaşlar. Şimdi buradaki iddia istatistiklerine, maç istatistiklerine bakarsanız arkadaşlar. Bir kere maçın sıfır gelme olasılığı %10.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 160-170 civarında olur. Yani alt üst seçtiğiniz maçlar da bu tip maçlar olacak ki yer değiştirdiğinde verdiği para çok olacak ki verdiği paranın 3-4 misini alabilirsiniz. Şimdi alta geldik. Yer değiştirdik. Bakın arkadaşlar soldaki üst dediğimiz maçlara sağ tarafta 1-2 dedik. Ganyanlarına bakın ama tabii ki. Bunlar atmasyon maçlar, Böyle maçlar yok. Formalizasyonu anlatıyorum. Şimdi sağ taraftaki stona bakın. 2'ye böldüm. 122'ye 1. 122'ye 1. 122'ye 122 2. 122'ye 2 dedik. Arkadaşlar. Biraz önceki üst dediğimiz maçları 1-2 oynuyoruz. İkinci satıra geldik arkadaşlar. 124'e 1. 124 e 2. 124 e 1. 124'e 124 e 124 e 2. Hemen üstteki seçeneklere bakın. Sola bakmayın. Sağına hemen üstüne bakın. Üçüncü maça geldik. Bu sefer 120'ye üst dedik. Komple yazdık. Bu sefer 4'e geldik. 121'e komple üst dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.